Peki hocam, her tümör e, kanser belirtisi midir? E, Jinekolojik, e, rahim ağzı kanser evet. için Tabii şimdi tümör kelimesi tıbben e, bir yerde olmaması gereken şişlikleri ifade eder. Bunların bir kısmı çok agresif e, bir şekilde büyüyen yani vücudun tamamen kontrolünden çıkar. Onlara işte malign tümör diyoruz, kanser diyoruz. Bir kısmı da benign özelliktedir yani.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 belirtiler vardır diye. Evet. Bu belirtileri biraz açacak olsak kadınlarımız neye dikkat etmesi gerekiyor? Şimdi serviks kanserinde belirtilere gelince şimdi oraya evet. gelelim. Ee, özellikle kanamalar. Pek çok hasta adet dışı kanamalarla gelir. Ee, veya düzensiz kanamalarla gelir. Cinsel ilişki sırasında ağrı, ilişki sonrası kanama veya sık sık idrarının gelme. Çünkü tam rahim ağzı Makatla mesane arasında olduğu için e, sürekli idrar varmış iste e, yaratabilir veya e, daha ileri aşamada eğer idrar yollarına e, tıkamaya neden olacak kadar olursa da o zaman da böbrek yetmezliği bulgularıyla gelebilir. Bunlar daha ileri ki aşamalarda görüyoruz. E, yine kokulu akıntılar, kötü, kötü renkli akıntılar da yine rahim ağzı kanserini aklı getirebilir. Peki hocam, e, bu belirtilerden sonra rahim ağzı kanseri olduğu tespit edildi hastanın. E, cerrahi işlemler mi yapılıyor? E, tedavi yöntemleri noktasında hangisi daha rahattır? Şimdi rahatlığına göre değil, evresine göre evet, evet ediyoruz. Seviyorum. Aslında ilk başta konuştuk. İlk evrede cerrahi dedik. E, evet. Bir tık yukarı gittiğimde radioterapiyle beraber kemoterapi dedik. Burada kemoterapinin etkisi çok önemli. Evet radioterapi önemli ama Radyoterapinin etkinliğini arttıran, biz ona kemoduyarlaşma diyoruz, kemoterapiler verilmediğinde başarı şansı çok düşmektedir. Onun için mutlaka koordine bir şekilde tedavinin yürütülmesi gerekmektedir. Daha bir tıp yukarı gittiğimizde, yani evre daha ileriye taşındığında da bizim yine onkolojik damardan, ağızdan verdiğimiz bir takım tedavilerle tedavi yönetilir.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 çıktığı evrede gereken tedavinin zamanında ve düzgün yapılması çok önemlidir. Peki hocam kişinin dikkat etmesi gereken unsurlar da var mıdır tedaviden sonra? E, kişinin tabi ki özellikle takipten hiç aksatmaması gerekir. E, zamanında taramalarını yaptırması gerekir. Evet. onkoloklarına gitmesi gerekir. Bu özellikle radyasyon ve medikal onkolog. Ayrıca da jinekoloji uzmanları özellikle jinekologlar